Always late. <Gülüyor> <Sessizlik> Merhaba Chelsea Squad. Canımiz Ateka. Hoş geldiniz. Evet, bugün e <gülüyor> top <Türk> kıyafeleri deneyeceğiz. Öyle diyoruz. Abimiz bize yardımcı olmayacak. Evet. O yüzden lütfen abone ol. Oyuhu paylaş, biz Instagram'da takip edebilirsiniz. Ee, e, e, evet, o kadar. Evet. Abi kadar mı? Hangi restoran? Beiges. Efendim? Beige. mi? Şeyin <gülüyor> um, bir dakika. Koloninin arkasında. Evet. Bak. Heh. See you. At the evet. restaurant The restaurant is going to the divi date? Hello Welcome bro, how are you? <gülüyor> Good <gülüyor> This is actually beautiful though I don't know where JT and Quincy are. For I mean, I'm just gonna chill with the fish. Bu arada burada Betty Restoran yani yemek iyi kaliteli yemek yemek istiyorsanız evet. buraya geleceksiniz. Evet. Ee, evet o kadar ya. Evet. Yemekler İskender İskender yani siz gönderdiniz gönderdiniz İskender yaprak sarma yaprak sarma istiyor yaprak, yaprak sarma var mı bir şey var mı? Yaprak sarma Yok, yok, yok, yok. Sizin alnınız ne? Ah. Yılmaz. Ha, Yılmaz Bey. Yılmaz, Yılmaz Bey. Bey. Şey, Selam. Merhaba. Tamam, biz... Siz, üç... siz buyrun, oturun. Güzel bir şey, salata hazırlıyorum. meze, ekmeği, güzel bir şey alıyoruz. Tamam. Tamam. tamam. Teşekkürler. Beyefendi, siz oturun. Bu ne? this? This lavash. Lavash. Lavash. Wow. Okay. Jogof. Okay. this? this? one. that? this? Ezme. Ezme. Ezme. This is Lavash. So this? Milk. Ayran. Your Ayran. Tam arkadaşlar ben ayran deneyeceğim. değil ve zaten ayran seviyorum, çok seviyorum. Ama bu ne dediler? Açık ayran dediler. Hmm. Evet. evet. Bilmiyorum ne demek. O yüzden şimdi deneyeceğim. Park yok. <gülüyor> Aynı. Çok çok güzel. Mümkün. Maşallah Maşallah. o hiç denemedi Yani hiç denemedi I'm Sorry, I'm sorry Denedi yeah, ya, yeah. I don't like I don't like it, I'm sorry, like I don't like it But I don't know, maybe if I taste this again, I might just like it, I don't know Wait, are you sure it's the same? No, it's the same It's the same This taste like yogurt more than the, the last I saw I think why I think is like maybe the first time he tried it he wasn't like maybe wasn't with an open mind or something I don't know. Sorry. Oh. No. <laughs> you to finish it. Allah Allah çok ayıp. çok ayıp. So BT him like iron. Yeah. BT. <laughs> De, I Gerçekten hiç beğenmiyordum. artık ya Allah. Yani bu delilik <gülüyor> <Aynısı. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değil ki. Mika biense iki tane aramız içiyor ya. yok. Aynısı Aynı. This better, right? No, I feel is Maybe belki, şeyde parakta, da <gülüyor> daha güzel olur Bilmiyorum <gülüyor> evet, evet, doğru ya. Olabilir yani bilmiyorum. Evet, her zaman ki ten out of ten, onda on. Onuzeride on onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. <gülüyor> onuzeride. <gülüyor> onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. Onuzeride. İlk şan deneyecek. Keyif çok güzel. mesela bunu karışık pide. Pide karışık pide. Bu İskender. İskender. Evet. Allah Allah. Evet, önce bunu denemek. Kaşarlı mantar. Okey. Ma makyaj ah makyaj mı kaşarlı mantar mantar mantar fırında kaşarlı mantar kesiliyor mu evet evet kesebilirsin iki aşağı kes kes kes yok <gülüyor> ha güzel Sonunda. Sana özel bir Um, eee 8 veriyorum. 8. 8. Evet. Mantı deneyeceğim şimdi. Okay. Mantı. Mantar. Mantar. Sakin ol. Aa, bu. Hadi dokacak. Okay, okay. Kaçalı mantar okay, let's go. Çok iyi. İnşallah. Sağ, sağ, bak. Tamam. Bir daha dokuz veriyorum. 9 mantar. Mantar. I think this is too much post don't like it. Okay. Okay. Bunu. Skandal. Ooo. Ooo. Ooo. Ooo. Ooo. Ooo. Wow. Bedness. Tamam Sakino. <gülüyor> sakino top. Sakino top. Wow. Ese. Ke am schon am schon gonna I'm gonna like this. I'm gonna like this for sure. Bu, mm -mm. Bu, on On 15 üzerinde in 15 or 10? No. All 15. işte. Daha yiyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> okay, İskender. İskender şimdi. Abi buradan fırlamış gibi. Okay. Bu suya. suya benziyor. Okay, guys, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Evet, gerçekten çok iyi Wow. <Gülüyor> hmm. Um. Bu ne? yok. Eşit. eksik. Eksik. Eksik. Tamam. Doğrusu yani. Uh mm -hmm. <Gülüyor> Now şimdi İskender. I don't think I like this. Because got meat and stuff it. onda yok pilav ilave onunsa yok yok ben bakacaktım elle yok o düştündük bunu biliyorum zaten isle right and please ne ne spoon Bey. doesn't work for Ne var? Bunu yedim. Nasıl? You want Love. Biraz şey. Hım. Normalde belki böyle oluyor bilmiyorum. Ama biraz sus varsan abupilavsa dedim. kind of hmm the movie i'm i'm thinking you're supposed evet biraz da lazım yani olmaz. kötü denedim. number 5 onsuz yedi çok yedi işte ne şey <gülüyor> fasulye, ev. Pilav, yani beraber çok iyi gidiyor. Çok iyi, çok iyi. Now, kuru fasulye. fasulye. Kuru fasulyede de neden sovar? Gemiyok. Mix. Karışık bir de. Karışık bir Biraz, şeyler, biraz <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <hiçbir> şey benziyor. Eee Ramajut. Ramajut beyaz aşk gibi. Abi. bunu söylüyorum. Ben bunu sevdiğim devam ediyorum. Uh, next next got hangisi yani seçmek istiyorsan hangisi en iyisin? Sıçaklı vale. Evet Bu di kom? Oh neden? Sapık. Bak bu fey, fey gerçekten çok iyi. Ay. Yeter canım. Hı? gerçekten denemel lazım. Wa edit'i Bir dakika bunu yeniler mi? El Asla bende. Bende mi çok iyi ya ne? Belki burada bu kadar iyi oldu. Belki. Ne? Belki burada bu kadar iyi oldu yani. Çünkü çok iyi ya. Bir, bir yemek bu kadar iyi olmaz yani. <gülüyor> yediniz mi? Yediniz <gülüyor> Güzel mi? Bu bu bizim mi? bizim bizim şef, master şef. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oha, sağ kilo <ol>, bro. <gülüyor> Oha oha oha. One minute is What what? One minute. Exactly. Exactly man, tell that shit is crazy fam. Oh, Karşılık karşı de. Önce pide. İlk pide. İkinci Üçüncü Kaşarlı Tamam. Şambi. benim en sevdiğim yemek. Pide. Ondan sonra İskender, İskender. İskender. Evet. Ondan sonra mantı İskender. Ondan sonra Manta evet. Ondan sonra şükür, fasulye Şükür, fasulye ah, Gerçekten mükemmel Arkadaşlar buraya gelip denemeniz lazım Neden? guys man ama ama de ne içiyorsunuz çay kahve yok Arkadaşlar evet. yemek yedik <gülüyor> ve elerime gidiyoruz galiba bilmiyorum. Evet arkadaşlar çi köfte bulamadık. Ee, hangisi? Mantı da bulamadık. Ee, tekrar geleceğiz buraya. Pazar günü olabilir. Pazar testi günü de olabilir. olabilir. Ya da. <gülüyor> Evet arkadaşlar, ama gerçekten çok iyi di, busy restor, restaurant, busy restaurant, çok iyi gerçekten. Ya şimdi, şimdi, şimdi liman gidi, limana gidiyoruz. Evet, so see you guys later. Leyden di. Çok iyi diyor. Değil miydi? Çok Çok var. Kendefor President. President. Herkese iyi akşamlar. bugün çok güzeldi. Thank you yağşöre rahat güzel bir gün İskender denetim ve <gülüyor> çok güzeldi Allah Allah